Efendim Esatlı'nın Yavuz üç tane adamımızı öldürmüş Ne yapmamızı istersiniz? <gülüyor> Bunları kaldırın Bunların kafasına sıkmadan bunlara kılınanmayacak Anladın mı beni Yusuf? Anladım çünkü bunlar benim Başımı ağrıtıyor Başımı ağrıtıyor Anladın mı Böyle başım ağrıyor Benim başım ağrınca ne oluyor Sinirleniyorum Sinirlenince ne oluyor Kendimi tutamıyorum Kendimi tutamayınca ne oluyor Çıldırıyorum Çıldırınca ne oluyor Başım daha da çok ağrıyor Yavuz'u Ortadan kaldıracağız İyi olur Bunların hemen ortadan kaldığınız şart <gülüyor> Anadır Patron istediği kaldıracağız Siz ikiniz Hemen silahlarınızı atınız Yoksa ikinizin de Kafasını sıkarım Tehlikeler sularda yüzüyorsunuz Özellikle Özellikle Yabuz ve Bessat Yapma ya Bir dahakine bisiklete binerim <gülüyor> Hemen silahlarınızı atın Yoksa Sıkarım kafanı Tamam Vereceğim silahı Ama Kaç yok senin? Seni her türlü bulup öldürmesini biliriz. He he. Böyle ders. Çabuk dedim. Hemen o silahları ba bana verin. Tamam tamam. Al. İkimizin silah. Bunun biri boş Yavuz doldurmamış. Benimki doluyor. Tamam. Geç şöyle alalım.